Evet merhaba dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir beni teşekkür ederim Bugün arkadaşlar Fortnite'te ne olacağını size bam bam bam diye söyleyeceğim net bir şekilde e, Biliyorsunuz ki event oldu bu event izlediniz mi bilmiyorum ama izleyip de gelin e, Cidden event mükemmeldi en sevdiğim eventlerden birisiydi cidden çüpü eventinden sonra e, Ben size hikayeyi bu videoda anlatacağım dostlar onu da söylemek istiyorum bu e, Uzun zamandır Fortnite'ta girmiyorum e, Bayağı oldu Fortnite girmeyle ama kötü oynarsam kusura bakmayın ama ben size bam küçük direkt her şeyi söyleyeceğim Fortnite hikaye, hikayeli bir oyun olmaya başladı Artık hikayeye daha fazla emek alıyorum hikayeye daha fazla amağım için Fortnite'a geri dönüş yapılabilir geri dönüş yapabilirim yani daha fazla oynayabilirim Fortnite'da Şimdi arkadaşlar Hikayeyi anlatmaktan başlıyorum Normal dünyadayız biz ekip olarak Fortnite karakterleri de bazı insanlar Dünyadaki ee, Ulan adam inşleni öldürmezsin. Yani. Şimdi arkadaşlar dünyada hiçbir sıkıntı yok. Yine aynı bu dünyadaki gibi. Yine normal bir dünyadayız. Biz bu dünyadayız. Bunlar bir tane kasabayı e, Fortnite'teki ne oluyor lan? Bir dakika ya. Arkadaşlar şu an ne oluyor? Oyunum, bak oynadı bir şeyler oldu ya. Ne oluyor acaba benim pingim neden elle? Neden elle benim pingim? Abi, elle olunca da pingler sıkıntı oluyor Neyse arkadaşlar Oyunda ilk başta yüklenmedi ben de anlamadım Valla bir garip de Şimdi arkadaşlar size hikayeyi anlatayım Normal dünyadayız biz ve bu dünyalar Dünyadaki bir tane firma Arkadaşlar bir tane kasaba alıyor Satın alıyor arsa alıyor Ve buraya küçük bir ada yapıyor Böyle evler falan inşa ediyor işte Bu adaya da bir safe mantığı ile bence bir şey yapıyorlar hmm. Ne denir ona ee, işte safe yapıyorlar. Burada yapay zeka bakın yapay zeka normal insanda yapay zekalar fight atıyor. Kostüm falan giyiyor yapay zekalar işte. Fight atıyor bana göre. Ee, bu fight atarken dostlar e, yapay zeka yaptılar ya. Midas da yapay zeka ama çok zeki bir yapay zeka olduğu için e, artık fazla beynini kullanabilen bir yapay zeka bana göre Midas. E, bu arada... Tam öldü. Bu yapay zeka arkadaşlar Midas e, Hemen şunu basayım söyleyeceğim e, Fazla zeki olduğu için e, Bu Seyfi diyor ki Ben bu insanlara bir kazık atayım diyor Seyfi bir alet yapıp Seyfi içeri taktırmıyor İnsanları bile bile öldürmüyor Bu yapay zekaları Kısacası yapay zekayı kurtarmak için Bir şey diyelim Neyse işte yapay zekayı e, Yapay zeka daha insanları şey yapmaya başlıyor ee, sonra bu aranıyor tabii böyle bir şey yaptığı için. Çünkü kocaman yapay zekeni kendi yaptıkları firmanın seifini kapattırmıyor, yapay zekaları öldürtmiyor. Ee, kardeşi de aynı mantıkta bu mu ama diye ama şeyin hikayesinden de anlamadım. Bu çeli kız vardı ya Links. O ne alaka mantık olarak ben de onu onu ben anlıyorum, onu da ben anlamadım. Allah'ın neden bende bilmiyorum. Bana göre bu. Ee mantık bu arkadaşlar bana göre bence böyle mantılar şu an Fortnite'in yani şu an yapay zeka'yı bizim karakter e, sona kalmaya çalışan bizde yapay, yapay zeka yapay zekalardayın Detroit mikamumumundaki gibi e, deneklikten çıkmak eşit hakkı özgürlük istiyor işte yapay zeka da şey e, Midas böyle bir şey yaptı bakın bu böyle bir şey olacak bak yarın arkadaşlar bugün 16 Haziran Allah yarın şey geliyor yeni e, e, şey geliyor Bununla ilgili bize bir şey izletecek Bu Fortnite eminim e Bence benim dediğim ki Teori kesin tutacak belki yani %100 bu teori tutacak bana göre Hatta şöyle söyleyeyim Bence direkt tutacak bu teori ya, eminim Bu teoriden kesin eminim ben Böyle bir şey olmak zorunda çünkü Böyle bir en mantıklısı var arkadaşlar Yaptıkları hikayenin en doğru Çözüm yolu bu Başka da mantıklı çözüm yolu yok Bu kadar en mantıklısı bu yani bu arada şu an neden 46 ping alıyorum, Valorant'ta 9 ping alıyordum Ha neden olduğunu anladım tamam Çünkü Valorant'ta ben İstanbul'da oturduğum şey İstanbul'da sunucuları var biliyorsunuz ki Valorant'ın Ama Fortnite'in, Epic Games'in İstanbul'da galiba sunucusunu hatırlamıyorum olduğuna ee, Yeni sezon geldiğinde arena kasmaya başlayacağız bu arada onu da söylemek istiyorum ee, Arena kasacağız ama ilk önce şu save'e e gideceğim Cidden save merak ediyorum, bu arada ben save miyim onu da bakacağım Lan bu nasıl bir işte İşte arkadaşlar yapay zeka dediğine göre Yapay zeka işte Seyip'i bok etmeye başardı Cidden de Eee insanları geçmeye başlıyor Eğer Üçüncü sezonda hemen insanları yenemeyeceğiz Yapay zeka o kadar çünkü zeki değildir hemen insanları yenemeyiz ama Böyle yeni bir chapter'a geçtiğimizde ya da beşinci altıncı sezonlarda insanları yenmeye başlayacağımız gibi Bir his var içimde Yani Böyle olacak bence sizin TV'lerinize de aşağıya yazın arkadaşlar. Cidden sizin TV'lerinize de merak ediyorum. Ee, bazıları şey diyor. Vision. E, bu geçmiş bir harita diyor. E, biz şu an geçmiş oynuyoruz diyor. Vision. Yani bir. E, Vision nereden çıktı lan? Visitor. Visitor bu ziyaretçi de işte şey diyor. Ona lan tövbe bismillah. Uzun zamandır girmiyorum ya. Ne olduğunu bilmiyor. E, i̇şte. Tamam. Kurttum bir anda. Eşuna binelim. Nasıl uçuyorduk lan bizim bu materyle? Tamam. Deyim gibi. E, visitor visitor, visitor e, Midas olduğu söyleniyor Bu da güzel bir türlü ama benimki kesinlikle daha mantıklı Belki de dediğiniz gibi Şu an geçmiştedir Mesela bak şu da olabilir Mesela Şu an geçmişleri şu an aklıma geldi Şu an biz geçmiş haritayı oynuyoruz Bu birinci chapter'da da hani, Mutlu Mahalleli'nin şeyin olduğu bölmelerde e, Geleceğimizin Gelecek hali yani i̇şte, şöyle, şöyle Mantıklı olabilir ee, visitor hani başardı ya yani. Deneyi yok etmeyi başardı Patlattı evreni zamanı buldu ee, Bunu şey yapan insanlar e, Helal olsun falan dedi sıra Şu an geçmişte geçmişi anlatıyor olabilir oyun biliyor musun bize Miras'ın nasıl böyle başardığını anlatıyor olabilir Kısacası geçmişi öyle Şu an geçmişteyiz biz Oyunlarda nasıl ilk bir geleceği anlatıp sonra geçmişi anlatır çoğu oyunda, bunda da aynı mantık yapmışlar, Fortnite'ı tebrik etmek lazım cidden hikayeyi bastırdılar, sizin teorilerinizi aşağıya yazın gençler. bence böyle olacak, böyle olmaya da devam edecek, çünkü en mantıklı çözüm yolu bu, bilmiyorum ama en iyi, en mantıklı kısmına göre bu oldu, ee, tamamen kendim ürettim bu teorileri Biraz, bir anda aklıma geldi vallahi. Dün event izledikten sonra yatarken aklımda geldi. Durum bakayım. Bunlar da arkadaşlar, şey insan yapımı uçaklar buraya konulmuş deney için, denek için konulmuş şeyler. En zekice teori bu, en mantıklı teori de bu. E, bence böyle bir şey olacak yap böyle olmak zorunda. Bu arada bir gameplay değil arkadaşlar. Kill dol almak umurumda değil. Sadece bu teoriyi anlatmak istedim. Ya çünkü yarın yeni sezon geliyor. Ve Battle Pass'te alım bu arada güzel olacak çünkü. Hikaye olması da, hikayeli, hikayeli şeyler olacak. Bu arada şu Safe'e girmek istiyor Ne olacağını janı. Şuraya park edeyim, aracı. Şuraya gireceğim köpek balıkları falan var diyorlar. Varken de ısırıyormuş falan diyorlar. Bunu şeyde okumuştum. Ya sırıyorlar bilmiyorum ama köpek balıklarını ba bazı kişiler görmüş, çok nadir gözüküyormuş ama diye okudum. Olabilir. neden Epic Games bir şey yaptı? değil Yapar mı yapar mı? Ama dünkü sorun beni oyundan falan atması ayrı bir kanser oldu Bu yüzden böyle bir üstüne video çektim Bazı kişiler şey demiş bilip bilmeden koşma adamlar yarım saat önce girin dedi gelmiş. Ama arkadaşlar ben ne diyorum Zaten ben yarım saat önce girdiğinde oyundan beni atması Ya Fortnite mı attı bir sorun mu oldu bilmiyorum ama beni oyundan attı Gıcık oldum ve öyle video çektim Evet bu arada sürat garip hala şeyim gelmemesi O da ayrı bir söz konusu Deli etme söz konusu ee, hala şeyle gelmedi Mouse da gelmedi Surat karga abonuyo Epic Ne yapacağım bilmiyorum artık arkadaşlar Surya, girdiğiniz zaman Ne olacak Allah bener patladı. Vallahi patladı. Lan on böyle bir şey olacağını düşünmüyordum ya. Ama demek ki patlıyormuş. Abi çok iyi olmuş ya, çok iyi yapmış epiklemiz. Umarım hep böyle kalır. evet umarım hep. Evet. Burda ne valla? Onu sünyar bu Ya ben sivizi çekmedim mi sünyar Vallahi sünyar odası ya Vallahi sünyar odası Süper, çok süper. çok ya, değil ya, abi sunga. Ben sütemalı oyunları, ben kış ve sütemalı oyunları çok severim. Böyle bir oyun olması şu an Fortnite, abi çok iyi ya. Şu animasyonlara, şu grafiklere bakın. Gerçekten çok kral oldu. Oyun çok güzel şeyler yaptı dan Fortnite Ha, yani, pikin slack. Birazcık da serverları yükseltseymiş var ya event en iyi event mi olacaktı? En iyi event mi oldu? Hayır, en iyi ikinci event. Çünkü küçük eventin geçemez Ama çok iyi eventlerden bir tanesiydi. Siz ne Sizin ne düşünüyorsunuz gençler? Sizler atörlerinizi beklerim aşağıya. Çünkü eminim buraya bir şey olacak. ben eminim. %100 böyle bir şey var. Yoksa neden? İkiniz. Bir anda böyle şey. Biz orada bir sorun oldu ya da ne bileyim. Ee, bu adamın adı neydi? Neydi lan burada Midas. Midas tahminen o arada bizi geçmiş e, Dünya'ya yolluyordu e, ya da bir oldu yapay zeka diyor sonuçta aynı Türk komutu gibi olacak herkes alıyor Türk komutadan geçmiş çok güzel oldu bu yani, Fortnite'in hikayeli oyun olması çok güzel oldu orada orada adamları göremezsem kusura bakmayın çünkü cidden yani sor şu an her yer masma şey tabi. kulakları bozuk, masum olduk. Şu an her şey birbirine giriyor. Bakın arkadaşlar, masum olduk, esnelim, kulakları bozuk, esnelim. Üstünde üstüne bir de epic games'in şey yapmaması, sürat kargonun masumu getirmemesi, epic games'in serverlerinden çökmesi. Yani ne kadar var, ne kadar varlık bir çektiriyor şeyi. Çok sevdiğim bir oyunu adam akıllı, şeyle boost u, boost u şey yakasına. İstediğim bir oyun da katlanamam, ayrı bir. Bu arada hiçbir şey yapmadan yedi kişi kalmış. Helal olsun. Haritayı birazcık da şey yaparlarsa daha umur olabilmiş. Aa baksana ha balıklar çok çiğ ya. Lan acaba olta alsam atsam olur mu? Durun bakayım arkadaşlar bir gelsin bir içine gireceğim. Ama bak şuradan arkadaşlar buradan. Buradan içine gireceğim tamam mı? Yüzerek bakalım ne olacak? Yine abi öyle yüzecek mantık var mı? Vallahi ben anlamadım. Ne baktı lan böyle? Lan oğlum, Pah, 10 da götürüyormuş o değil. Ya burada beni bir adam görürse helal olsun. Haritayı çok saçmaydı verdi. Burada mesela burada olan perakende pazarına atlayan biri oraya nasıl gelecek? Allah'ım ben tam ya. Saçmalık. Oknatıntı fısıltı. Ona olamıyor ya. O buna. Oknatıntı halde fısıltı. Allah'ım bir de her yer okyanus ya. Bu çok güzel müzik ya. Vallahi çok güzel gözüküyor. Bir dakika. Eee şitan şey. Bir şeye gleyim Seyfullah'a Lama, vallahi billahi lama. Onu alırsam efsanedir. Tam ağacın arkasından çok iyi. Şu an o kadar kötü bir tiple bir arkadaşım ama bakmayın çünkü cidden rezalet bu tipe yapmam. Yani normal yani. şey bak ee. nerede ben anlamadım Birazcık ısınacağım diğer videolar arkadaşlar. Güzel bir gameplay çekerim. Ee, abi çok iyi oldu. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Şu grafik mükemmel değil mi ya? Sen ne diyorsun? İki tane. и Bu adam nerede? Adam... Şu an eski masum olaydı var ya. Abi adam filcivi bu yapmıyor aslında da. Oğlum helal lan. Oğlum bu nasıl bir real maç lan? İşte bu. Yeni sezonunda son maçında güzel win aldık gençler. Kendinize iyi gün görüşmek üzere bay bay.